Teknoloji Oklu'nun herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada Huawei'nin gerçekleştirdiği etkinlikteyiz. Bugün Huawei bizlere hem akıllı telefonlar hem de yeni giyilebilir cihazlar tanıttı. Aslında bu cihazların pek çoğunu biz ifade görmüştük arkadaşlar fakat bugün burada Türkiye lansmanı gerçekleşti. Ve önümüzdeki günlerde bu cihazların hepsi Türkiye'de satışa sunulacak. Halihazırda yanımda Nova görüyorsunuz. Nova serisinin Nova 10 modeli ve Nova 10 Pro modeli var. Bu iki cihazın fiyatları ve Vesaire belli oldu ki önümüzdeki günlerde de raflardaki yerlerini almış olacaklar. Ve bunların detaylı incelemesi de gelecek arkadaşlar. Fakat bugün bizim dikkatimizi çeken asıl yaz şu evimde görmüş olduğunuz Watch D oldu. Bu arkadaşlar tansiyon ölçebilen ilk akıllı saat. Biliyorsunuz şimdiye kadar pek çok akıllı saat hakkında söylentiler vardı. İşte bu sefer tansiyon ölçebilecek vesaire gibi. Lakin bunun ilk gerçekleştiren Huawei oldu arkadaşlar. Bu evimde görmüş olduğunuz Watch D olarak isimlendirilen akıllı saat sizin tansiyonunuzu ölçebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Hemen belirtelim. Özel bir kordonu var arkadaşlar bu saatin. Yani tamamen plastikten oluşan bir kordon değil. Şu iç kısımda kumaştan yapılma bir kordon mevcut ve saatin içerisindeki bir hava pompasıyla burası şişiriliyor ve kolunuza aynı tansiyon aletinde olduğu gibi bir basınç uygulanıyor ve bu basınç uygulama işlemiyle birlikte tansiyonunuzda ölçülmüş oluyor arkadaşlar. Ki cihazın gayet doğru sonuçlar verdiğini söyleyebilir Ama şu değil. Yani kolunuzda takılırken normal şöyle giderken tansiyon ölçemiyorsunuz. Bir yere oturmanız gerekiyor. Kolunuzu şu şekilde sabit tutmanız gerekiyor. Ve hiç hareket etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca nabzınız çok yüksekse de tansiyon ölçümünde bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yani önce oturmalı. Bir iki dakika dinlenmeli. Ve bu şekilde tansiyonunuzu ölçmelisiniz. Şunu sorgulayabilirsiniz. Ya acaba bu tansiyon ölçümünde herhangi bir sertifika alındı mı? Yani bu sonuçlar resmi sonuçlar olarak kullanılabilir mi? Biz aktarılan bir şu şekilde. Çin'de bazı sertifikalar alınmış. Bazı özel hastanelerden ve kamusal sağlık kuruluşlarından sertifikalar alınmış durumda. Ve Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı ile bu konuda hala hazırda bir çalışma yürütülüyor. Bu saatten aldığınız tansiyon verilerini önümüzdeki süreçte e-nabızda kullanabileceksiniz. Yani doktorunuza gittiğinizde doktorunuz e-nabız üzerinde sizin günlük olarak tansiyon ölçümlerinizi bu saat sayesinde takip edebilecek. bir gerçekten çok güzel bir özellik. O yüzden Watch D için böyle bir, ayrı bir parantez açmak istedik. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de satışa çıkacak bu saat. Lakin şu anda ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı belli değil arkadaşlar. Bir de şu gelebilir aklınıza acaba hani bu kordon özelleştirilebilir mi falan diye. Evet özelleştirilebilir. Zaten şu iç kısımda yer alan şişen bölüm kordondan bağımsız arkadaşlar. Yani siz dışarı daki plastik kordon kısmını değiştirseniz bile bu içerideki şişamba aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Bunu belirtelim sizlere. Watch diye bir kenara bırakırsak bugün yeni iPad Pro da tanıtıldı. iPad Pro 2022 ismiyle gerçekten çok şık bir cihaz. Ekranı büyük, yaklaşık olarak 12.7 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yine kalem desteği, klavye desteği, fare desteği hepsi mevcut. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte tablet kategorisini işleri kızıştıracak gibi görünüyor. Bu cihazların haricinde tanıtılan bir cihaz daha vardı. O da arkadaşlar GT3 SE'ydi. Şu anda benim konuda mesela GT Runner var arkadaşlar. GT Runner'ın bir değişik versiyonu olarak gelecek bu saat. Tasarım tarafında bazı değişikliklerin olması söz konusu. Yani GT Runner'a alternatif olarak gelecek diyebiliriz. O da Türkiye'de satışa sunacak. Fakat onun da fiyatı henüz netleşmiş değil. Bu cihazların önümüzdeki süreçte incelemeleriyle karşınızda olacağız. Zaten hali hazırda Nova 10 ve 10 Pro bizim elimize ulaşmış durumda bu cihazların detaylı incelemeleri. Önümüzdeki günlerde gelecek. Watch D, GT3S MatePad Pro'nun incelemeleriyle de karşınızda olacağız. Bugün Huawei gerçekten güzel bir etkinliğe imza attı. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Son olarak HarmonyOS 3'ten de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. HarmonyOS 3'te birçok geliştirmeye yer verilmiş. Fakat gizlilik için ayrı bir pencere açılmış. Bu sayede hangi uygulamanın sizden hangi verileri çektiğini görebiliyorsunuz ki bu çok önemliydi bence. Örneğin bit Harita uygulaması sizin konumunuzu ne kadar sürede kaç defa çekmiş bunu görebiliyorsunuz biliyorsunuz bugünlerde her uygulama sizden konum izni istiyor fakat sizin konumunuzu hangi aralıklarla tespit ediyor bunu gözlemleyemiyorsunuz ama Harmony OS 3 ile birlikte bunları gözlemleyebileceksiniz yani bir Facebook uygulaması sizin konumunuzu kaç defa istemiş atıyorum bir saat içinde yüz defa istemiş olabilir kaç dakikalıklarla istemiş olabilir bunların hepsini Harmony OS 3.0'da görüntüleyeceksiniz ki Bu da bizlere gizlilik tarafında önemli bir artı sunuyor. Bunları tabii ki kontrol etmek de önemli arkadaşlar. Gözlemleyebildiğimiz gibi hangi uygulamanın iznini kaldırıp kaldırmayacağımızı da yine hemen kısa bir ekranla halledebiliyoruz. Bu gerçekten önemli bir özellik olmuş. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi Huawei'nin tanıttığı tüm cihazların incelemeleriyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere.